Neden herkes diyet yapma peşinde? Onları bu diyete sürükle, psikolojik etkenler neler? Şöyle, özellikle kadınlar diyet yapmanın sürekli peşindedir. Sürekli kilo vermek isterler. Evet. Ne kiloda olur Zayıf dersiniz? Zayıf bile olsa beslenme ve diyet konusunda büyük takıntılar var. Aynen öyle. Çok basit bir örnekle söyleyeyim. Mesela uzun zamandır e, görmediğimiz bir tanıdığımızı gördüğümüz zaman... Türkiye şartlarında sürekli bize şu denilir. A kilo almışsın. A kilo vermişsin. Hemen, hemen. Değil mi? Ya da çok yedin. <gülüyor> evet. Şu an değişmiş Ama daha iyi olmuş. Kötü olmuş. Biraz al. Birazcık ver. Sürekli bunlar olur. Ne haber, nasılsın? Daha sonra bu gelir. Ve biz kadınlar olarak bunu takarız. Yani o öyle dedi. Mesela tartı çıkar kilo verdiğini görür kişi. Fakat çevresinde o sorar bunu onay almak ister. Çevresi ona e, beklemediği bir insan, aa kilo vermişsin, çok güzel olmuş. Doğrulama yoluna gidiyor. Evet. evet, onu dediği zaman başkalarına anlatırken de şu kiloya düştüm demezler hakkındaysanız. O da onayladı beni. Şu kişi dedi ki ben çok kilo vermişim, bu bana yakışmış. Biz ona inanmayı tercih ederiz. Yani evet. içten başkalarını e, o kadar çok düşünüyoruz, o kadar çok bunlarla ilgileniyoruz ki... Ne derlerse biz hep ona inanıyoruz ve kendimizi kanıtlama isteğimiz var. Tabii ki popüler kültürün de etkisi var. Yani artık zayıf kadın olunması gerekiyor. Belli beden ölçülerinde olunması gerekiyor evet. gibi yargılar çok yanlış. Bunlar e, özgüveni eksik bireylerde genel olarak a, bahsettiğim gibi biraz önce aslında istemiyor. O memnun kilosundan ama... Bu yargılarla, popüler kültür etkisiyle, bu akrabalar diyeyim, yani hı. çevremizdeki insanların bize bakışlarıyla, biz o özgüven eksikliğimiz iyice gidiyor, düşüyor ve öyle hissediyoruz, sanki vermemiz evet. gerekiyor gibi hissediyoruz. Hem olumlu olanlara çevre baskılarıyla alıyoruz, hem olumsuz olanlara da çevre baskılarıyla alıyoruz. Aha. Yani birinci etken aslında iç sesimiz, içimizden gelen şey. Evet ya, ben kiloluyum olayı ve ikinci sen kilo almışsın olayı evet. yani bu anlamda kişileri en çok etkileyen şey çevresel sebeplerde diyebiliriz. Aynen.